Apple'ın her yıl çokça bekleyen etkinliği WWDC 2022 6 Haziran gecesi Türkiye saatiyle 20'de başladı. Biz de yayını canlı olarak takip ettik. Bu arada bir as bayrakları durumu oldu WWDC 2022'de. Geçişlerden başlangıçta ve iOS'i tanıtırken geçişlerden birinde Türk grubu olan Lalalar'ın abla deme lazım olur parçasından bir sample çaldı. Let's get out of here to talk about what's new. The best map. Bununla ilgili bizde gurur duyduk. Biraz heyecanlıyım bazen tekleyebilirim kusuruma bakmayın. Hem bu olaydan dolayı heyecanlandım hem de iOS 16'nın özelliklerinden biraz heyecanlandım. Tabi biz bu canlı yayını izlerken Apple Türkiye fiyatlarında bir değişikliğe gitti. Hatır sayılır zamlar yaptı. Bunun üzerine bir su içip iOS 16 ile devam edelim. Şimdi iOS 16 ile karşımıza çıkan bazı güzel geliştirmeler var aslında. Yeni bir şeyden ziyade, yeni büyük bir e, sıfırdan yapılan bir geliştirmeden ziyade mevcut olan özellikler geliştirildi. Bazıları Türkiye'de de hizmete girecek, bazıları Türkiye dışında çalışacak. Bazıları direkt sadece Amerika'da şu an kullanılabilir hale gelecek. Önümüzdeki günlerde kilit ekranıyla başlayalım isterseniz. Kilit ekranında kişiselleştirilebilir kilit ekranı özelliği bizlere sunuldu artık. Yani biz kilit ekranlarımızın artık fontunu yazı rengini, farklı wallpaper'larımıza göre uygun renkleri ve fontları seçebiliyor olacağız. Hatta akıllı ekranlarına artık widget'lar da ekleyebileceğiz. Bu widget'lar hava durumu olabilir, takip ettiğiniz bir maçın skor durumu olabilir. Bu tarz yeni özellikler geldi. Aynı zamanda telefonunuzla birlikte kullandığınız AirPods'unuzun veya kablosuz kulaklığınızın şarj durumunu falan da widget olarak atayabiliyorsunuz. Bu önceden yana kaydırarak görülebiliyordu ama artık direkt ana ekrana bunu sabitleyebiliyorsunuz. Tabi aynı zamanda developer'lar için bir geliştirme seçeneği de eklendiyseniz buna. Yani developerlar iPhone'ların kişiselleştirilebilir kilit ekranları için yazılım geliştirebilecekler. Yani Apple bu konuda da yazılım geliştiricilerini düşünmüş. Bildirimlerimiz önceden kilit ekranlarında çok toplanıyordu. Yani bildirimler işte kaydır kaydır bitmiyordu. Hepsini elle siliyorduk falan. Bunun için de ekranın alt tarafında bildirimleri toplama özelliği getirmişler. Yani işte bildirimler parantez içerisinde 10-15 bildirim gibi artık ekranın altında toplanabilecek. Bu da aslında kullanım açısından kolaylaştırıcı bir özellik olmuş. iOS 16'da karşı çıkan bir diğer güzellikte Live Activities. Bu Live de biz az önce dediğim gibi mesela maç skorları olsun veya o sırada dinlediğimiz şarkının albüm kapak fotoğrafı olsun bu tarz şeyleri kilit ekranımıza taşıyabileceğiz. Bu da aslında kullanım açısından estetik bir geliştirme olmuş diyebilirim. Yani kullanımı güzelleştiren bir geliştirme olmuş. Geliştirdikleri bir diğer özellikle odak modu olmuş. Odak modu durumunu Apple çok sahipleniyor ve bunu kullanıcıları için olabildiğince geliştirmeye çalışıyordu zaten. Hatta yapmanız gereken iPhone özellikleri videomuzda da bu odak durumundan sürüş odağı bazında bahsetmiştik. İzlemenizi tavsiye ederim. Odak özelliklerini Apple farklı odak modlarını farklı kilit ekranlarına ayarlayabilme özelliğini getirmiş. Birden fazla kilit ekranı tasarladığınız bir durumda atıyorum iş veya kişisel veya işte farklı bir odak modunu farklı kilit ekranı moduna taşıyabilmenize yarıyor. Ve bunu cihaz kilitliyken açıp kapatabilmenize yarıyor. Yani hayatınızı kolaylaştırıcı bir geliştirme olmuş diyebilirim. Onun dışında iPhone kullanıcılarını rahatlatacak bir özellik daha mesajlar kısmında. Mesajlar yine iPhone'larda öne çıkan, Türkiye'de çok kullanılıyor mu emin değilim ama Amerika'da özellikle çok çok kullanılan bir uygulamaydı. Mesajlar uygulamasında artık bir mesajı gönderdikten sonra denetleyebiliyorsunuz. Yani bu denetleme ne demek? Bir mesajı gönderdiğiniz zaman... Bir yazım hatası yaptınız veya işte hatalı bir düzeltme oldu, istemediğiniz bir şey göndermiş oldunuz. Bunu gönderdikten sonra da düzenleyebiliyorsunuz. Bu özellik gelmiş oldu mesajlar uygulamasında. Yani böylelikle yanlış emoji göndermeye ya da istemeden yanlış bir şey yazmanın da önüne geçmiş olduk. Hayatımızı kolaylaştıracak yeniliklerden bir tanesi de Share With You adıyla geldi. Aslında bu SharePlay'in geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Biz artık FaceTime'da o sırada dinlediğimiz bir şarkıyı ya da izlediğimiz bir diziyi, filmde FaceTime'da konuştuğumuz arkadaşlarımızla direkt paylaşabiliyor durumdayız. Özellikle şirketler buna pandemiden sonra büyük yatırımlar yaptılar. Apple'da şu an iOS 16 ile birlikte bunun ekmeğini yiyecek aslında. Onun dışında bir özellik de dikteye geldi. Dikte anında yani bizim konuştuğumuz sırada klavye açık kalacak. Bizim söylediklerimiz kaydedilirken bir taraftan düzenleme yapabileceğiz. Yani bu da aslında mesaj yazma özellikle işle ilgili durumlarda bayağı hızlandırıcı bir özellik olmuş. Tabi Türkçe'de ne kadar sağlıklı çalışır henüz bu merak konusu zamanla yaşayıp görebiliriz. Göreceğiz. Hayatımızı kolaylaştıracak özelliklerden bir tanesi de Live Text olarak geldi. Live Text'te artık video çekerken veya fotoğraf çekerken direkt kamera üzerinde gördüğümüz o sırada metni alabiliyor olacağız. Bu zaten çektiğimiz fotoğraflarda yapabildiğimiz bir şeydi. Artık yazıları da görebileceğimiz anlamına geliyor. Hem video modunda hem de fotoğraf modunda bunu yapabiliyor olacağız. Bence şu ana kadar anlattıklarımdan en çok hayatımızı kolaylaştıracak olan özellik bu oldu. Çünkü gün içinde gerek işle ilgili konularda olsun gerek kişisel durumlarda olsun bunu çokça kullanıyorduk zaten. Bu konuda Apple içgörüleri iyi toplamış, geri bildirimleri iyi toplamış ve bence güzel bir geliştirme sunmuş. Haritalar kısmından devam edelim. Haritalar kısmında Apple tarafı bence çok kayda değer bir geliştirme yapmış. Artık haritalarda hal hazırda 10 ülkede mevcut ama 3D modelleme var. Yani haritalar üzerinde artık gezdiğimiz şehrin tabii bu 10 ülke özelinde geziyorsanız şu an ama bu ülkelerin zamanla artacağı da belirtildi. Bu 10 ülke üzerinde siz haritalarda gezerken artık gezdiğiniz şehirdeki yapıları 3 boyutlu modellenmiş olarak görüyorsunuz ve bu da sizin aslında navigasyon konusunda deneyiminizi çok arttırıyor. IOS 16 ile birlikte artık siz 15 durağa kadar çoklu lokasyon seçimiyle bir ta oluşturabiliyorsunuz. Yani 15 durağa kadar size farklı farklı rotalar oluşturabilme şansı sunuyor. Gündelik hayatı çok dinamik olan kullanıcılar için bence gayet kullanışlı bir özellik olacak. Ve bu rotayı atıyorum mekinizde yapıyorsunuz. Siz mekinizde bu rotayı oluşturduktan sonra hiçbir şey yapmadan direkt iPhone'unuzda da bu rotayı görebiliyorsunuz. Bence bu ekosistem açısından çok kolaylaştırıcı bir özellik olmuş. Artık harita siz bu oluşturduğunuz rotada eğer toplu ulaşım kullanacaksanız ve eğer kartınız tabi bu özellik sadece Amerika'da geçerli sanırım şu an. Eğer kartınız Volta kayıtlıysa size yetersiz bakiye bildirimi yapabiliyor. Bu bence bazen hayat kurtarıcı bir özellik oluyor. Özellikle durakta tam otobüse bindiğiniz anda bunu öğrenmek yerine biraz önce öğrenseniz daha mantıklı oluyor. Bu da ince düşünülmüş bir özellik. Umarım Türkiye'ye de gelir. Yani aslında az önce saydığım bu özellikler Google haritalarda yıllardır var olan özellikler. Ama artık iPhone tarafında da yani Apple'ın kendi harita uygulamasında da bunu görüyor olmamız mutluluk verdi. Bunun dışında aslında Uber parlak diyemeyeceğimiz ama belki de size keyifli gelebilecek özelliklerden bir. Bir tanesi de sports tarafında oldu. Sports tarafında artık ilgilendiğiniz sporlarla alakalı anlık bildirimler yani anlık haber bildirimleri alabiliyorsunuz. Bunu da widget olarak kilit ekranınıza ya da ana ekranınıza ekleyebiliyorsunuz. Ama zaten iyi bir spor takipçisiyseniz bunu takip ettiğiniz birçok kaynak vardır ve bir şekilde uygulamalardan bildirim alıyorsunuzdur. Bu o yüzden sadece hani ekosistem olarak evet kullanışlı bir özellik ama zaten bunu hala hazırda yapıyorsanız pek de parlak bir özellik diyemeyiz bence yani tanıtımın en zayıf halkası bence buydu diyebilirim iOS 16 hakkında. Onun dışında bence işimize en çok yarayacak olan geliştirme privacy tarafında oldu yani gizlilik ve güvenlik tarafında oldu artık biz acil bir durum anında, sıkıntı yaşadığımız bir durum anında dışarıya verdiğimiz ya yani belki eşimize, dostumuza verdiğimiz, belki partnerimize verdiğimiz hesap bilgilerimizi direkt olarak devre dışı bırakabiliyoruz. Yani Apple hatta son 16'yı tanıtırken buna abusive relationship adını verdi. Yani bunun Türkçe'ye tam çevirisi aslında kıskanç ilişki veya işte tacizkar ilişki anlamına geliyor. Siz kendinizi tehlikede hissettiğiniz herhangi bir anda verdiğiniz hesap bilgilerini direkt olarak devre dışı bırakabiliyorsunuz ve hesabınıza şifrenizi vermiş dahi olsanız başka birisi giremiyor. Sizin hesaplarınızı kontrol edemiyor. Ve sadece hesap bilgilerinizi kapatmakla kalmıyorsunuz. O sırada karşı tarafın sizden alabileceği bir lokasyon bilgisi varsa veya sizin herhangi bir kişisel bilginiz varsa bunu da tamamen devre dışı bırakıyor ve sizi olabildiğince daha rahat bir konuma almaya çalışıyor. Bu yüzden bence bu özellik aşırı kullanışlı olmuş. Gizlilikten sonra Apple CarPlay tarafında da birkaç geliştirme duyuruldu. Apple'ın belirttiğine göre Amerika'daki araç satışları %79'unda Apple CarPlay mevcut ve Apple bu içgörüye göre aslında bir takım geliştirmeler yapmış Siz artık iOS 16 ile birlikte aracınızın özelliklerinden bazılarını Apple CarPlay'den yönetebiliyorsunuz ve eğer son teknoloji veya üst segment uyumlu bir aracınız varsa Apple haritayı aracınızın paneline yansıtabiliyorsunuz. Yani üst segment bir araç sahibisiniz, bu da kullanışlı bir özellik olmuş. Hani gözünüzü ayırmadan direkt panel üzerinden haritayı görebiliyor olacaksınız. Bu da gayet kullanışlı olmuş. iOS 16'nın tanıtımında öne çıkan özellikler bunlardı. Sizler için direk canlı yayında derleyip toparladık ve canlı yayın bitiminin hemen ardından bu videoyu çektik. Aslında Wallet tarafında veya Apple Pay tarafında Türkiye'ye gelmeyecek olan bazı özellikler daha vardı ama bunu olabildiğince en hızlı bir şekilde yayına almak adına Türkiye'de olmayan özellikleri biraz şimdilik ayırdık ve ülkemizde kullanabileceğimiz özellikler üzerinde video yaptık. Sizler ne düşünüyorsunuz? iOS 16'ya çıktığı gibi hemen geçmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa biraz daha vakti var bekletirim mi diyenlerdensiniz? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Bir başka Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.